Selam YouTube Bir hafta sonu arasından sonra Tekrardan sizlerle birlikteyim Ve kolay bir beat yapacağım Basit bir olacak Ve chord notalarını kullanacağım Bunları sadece kopyalayabilirsiniz Hemen kopyalayabilmeniz için şunu açıyorum Durdura durdura yapabilirsiniz Bu arada bana Instagram'dan ve Mail'den ulaşabilirsiniz Beat satın almak veya Hali hazırda Yüklenmiş bitlerimi satın almak veya yaptırmak için bana ulaşın derim. Şimdi bir tane basitinden bir beat yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Sadece deneye deneye yapacağız bu arada. Her zaman olduğu gibi. Hmm. Garip bir böyle bir havası var seni etkisi altında tutuyor sanki. Güzel. Şunu ikiye atıyorum. Sonra sileyim bakalım. Bir de tek başına deneyelim. Ay da güzel. Şimdi. Bence fena bir beat olmadı. pekala millet bugünkü video böyle olsun desteklerinizi bekliyorum bu kanalın büyümesi demek daha fazla içerik anlamına geliyor daha fazla bit anlamına gel geliyor ee, O yüzden mutlaka gelin like atın abone olun birlikte yükselelim derim ben onun dışında aktif bir solisi sol ve bu piyasaya girmek istiyorsanız mutlaka zaten bana ulaşın Onun dışında pek Diyeceğim bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir biiti bu arada. Bazen yayında yapmak zor olabiliyor. Tamamıyla farklı yönlere gidebiliyor, istediğim şeyleri yapamıyor, yapamayabili biliyorum. Bu biraz daha smooth oldu. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Yorumlarınızı mutlaka alta bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.